Diğer bir sorun öfke kontrol için tavsiyeleriniz nelerdir? Beslenme ile öfke kontrolü arasında bir bağ bulunur mu? Evet, öfke kontrolü için e, temel tavsiyem şu. Bir hani öfke birçok psikiyatrik hastalığın bileşenidir. Yani e, öncelikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, e, bipolar bozukluk, depresyon, şizofreni e, gibi hastalıklarda öfke kontrolü ciddi anlamda bozulabilir e, ve uyku sorunlarında, uyku bozukluklarında ciddi anlamda öfke kontrol sorunları ortaya çıkar. Diğer yandan iyi uyumadığımız gecelerin sabahında yani illa bir psikiyatrik hasta olmamız gerekmiyor. Eğer iyi uyumadıysak özellikle o günlerde bizi geren olaylar yaşıyorsak tedirginsek e, kaygımız artmışsa Öfke kontrolümüzde bozulabilir. Dolayısıyla eğer öfke kontrolüyle ilgili sorunlarımız varsa, özür dilerim, bunların öncelikle bir başka psikiyatrik hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını açıklığa kavuşturmamız gerekir. Eğer başka bir psikiyatrik hastalık nedeniyle öfke kontrol sorunları yaşıyorsak, öncelikle o psikiyatrik hastalıkların tedavisi öfke kontrolü konusunda bize ciddi katkı sağlayacaktır. Yine kadınlarda Premenstrüel gerginlik sendromu PMS, adet öncesi gerginlik ortaya çıkıyorsa bu da öfke kontrolünü bozan nedenlerden bilirdir. Yine psikiyatristle yapılacak müdahaleler öfke kontrolünü bu adet öncesi gerginlik sendromunda da giderebilecektir. Diğer bir